tamam o zaman senin programı bekliyoruz ya. Benim sorum şu e. Beni olursan seni sana bırakır mıyım? Merhabalar Ahmet Spor'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Tarhan. Bugünkü moderatörünüz benim. İki değerli konuğumuz var bugün. Kerem Çağatay ve Tayyip Kanarya. İsterseniz öncelikle onları tanıyalım. Kerem abi senden başlayalım. Kerem Çağatay. Orta saha oynuyorum. <gülüyor> Geçen sene de buradaydım. Bu sene de buradayım. Çok mutluyum şekilde, senin rakibinim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sayın. Tayyip abi seni tanıyalım. Ee, Tayyip Kanarya, 17 Ekim 95 Kayseri'de olmayı. Ee, bu sene Diyarbakır'a, Ahmet Spor'a yeni geldik. Her şey yolunda, memnunuz. Hı hı. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ederiz. Ee, sorulara başlayalım. isterseniz. İlk sorumuz. Ee, bu her ikiniz için de sorulmuş. Amet Spor'a gelmeden önce ön yargılarınız var mıydı? Transfer süreçleriniz nasıl geçti? Kenan senden başlayalım. Ben başlayayım. Ben geçen sene katıldım bu takıma. Ee, i̇lk başta ön yargılarım vardı, yalan yok. Hatta ailemle geldim ben transfer görüşmesine. Başkanımla söylemiştim böyle böyle diye. Başkanım da tabii ki misafirimiz olabilirler dedi. Çok sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar bizi burada. Ailem de çok memnun kaldı. Ben de buraya geldiğim için çok memnunum. Geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdik. Ligi ikinci bitirdik, playoff oynadık. Sonu sonu güzel olmadı, biraz üzünlü oldu. Ama buraya geldiğim için, burada olduğum için, bu şehri tanıdığım için çok mutluyum. Zaten mutlu olduğum için de bu sene tekrar anlaştım. İnşallah bu seneki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz, maçlarımıza çıkıyoruz. İnşallah Geçen sene sezon sonunda hüzünlendiğimiz, ağladığımız şeyi bu sefer sevinç gözyaşları olarak bütün şehre, bütün Türkiye'deki ve yurtdışındaki bizi sevenlere yaşatırız. İnşallah. Şöyle ön yargı olarak gelmeden tabii bir ön yargı oluyor insanda ama ben 3 yıldır buraya gelen bir süreç oluyordu sürekli. Yani 3 yıldır her transfer döneminde bir görüşmelerimiz oluyordu. İsmet bu seneymiş. Bu sene ben çok fazla düşünmeden açıkçası ilk teklifte biz anlaştık yani. ...çok fazla düşünmek istemiyorum çünkü... ...ben her zaman istenmek... ...benim için ön planda. Para buluşu bu hikaye yani. Onun için bu sene böyle bir seçim yaptık. yargı olarak da dediğim gibi ilk başta bir oluyor ama çok fazla bir önyargım yoktu ya açıkçası. Ve geldiğim için de çok mutluyum. Böyle bir camiaya geldiğim için mutluyum açıkçası. İnşallah daha tanıya tanıya şehrimizi, takımımızı tanıya, tanıya daha da iyi olacağız inşallah. İlk maçın aklını söyle abi? Yani şöyle ben çok etkilendim açıkçası ve bana söylenen şuydu daha da yani bu yarısının stadın yarısının da olduğunu söylediler. Bu daha hiçbir şey evet, <gülüyor> bu yani daha hep şey. Bu söylenince ben açıkçası daha da umutlandım ve bu bu atmosfer bile inanılmaz bize itici oldu. Taraftarlarımızla hep beraber inşallah, i̇nşallah. Senede, senenin sonundan birleşeceğiz. Treşte. inşallah taraftarlarımız daha çok destek verecek. Stada gelecek. İnşallah. Daha i̇nşallah. büyük desteğini istiyoruz taraftarlar. Sıradaki soru Kerem abi için. Kerem Çağatay sahanın, sahanın içinde çok hırslı görünüyor. Normal yaşantısında nasıl? Valla ben saha içinde evet biraz hırslı oynadığım mevki gereği de öyle, yapım da öyle. Sahanın içinde girince farklı bir Kerem oluyor benim için. O hırsımı hem sahaya hem arkadaşlarıma enerji olarak da yansıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Sahanın dışında da yani... Hiç e alakası yok. E e eğlenceli <gülüyor> bir Kerem var diye düşünüyorum. Takımda bana çok takılırlar. Çok sesli güler, sürekli güler, <gülüyor> maşallah. Evet, benim gülüşüme bayağı gülerler. Hatta <gülüyor> biraz yavaş, sessiz gülerler. Sahanın içindeki gibi değil yani. Sahanın dışında daha eğlenceli, biraz daha sakin bir hayatım var. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Yine Kerem abi. Kerem abi çok seviyorlar büyük ihtimal. Kerem Çatay, Ahmetspor'da en unutmadığın maç hangisi? Vallahi e, en unutamadığım maç eee Tarsus'a yani penaltılarla kaybettiğimiz maç çok üzüldüm. O maçta çünkü bayağı istemiştik. Ben hatta ailem benim Tarsus'ta berabere kalmıştık 0-0. Anneme, babam dedi ki gelelim mi içerideki maça, çeyrek final maçına? Dedim ki gelmeyin yarı finale final maçına gelirsiniz. <gülüyor> o kadar emindim yani, emindik yani çok inanmıştık. Tabii kaybedince bayağı etkisi uzun sürdü, çok üzüldük. Bir üzüntü olarak bu maçım var, bir de Erzincan maçında gol attığım bir maç vardı, o da unutamadım maçlardan bir tanesiydi. Kafa Aynen, kafa golüm. O maçtan önce çok böyle çapraz bağlarımda sıkıntı var deniliyordu, İstanbul'a gittim kontrollere. Hani bir ameliyat durumum bile olabilirdi. Çok şükür iki hafta içinde döndüm. Korkulduğu gibi bir şey çıkmadı. Döner dönmez gol atmam beni çok aşırı mutlu etmişti. İyi sıradaki soruya geçelim. Galip geldiğimiz maçlardan sonra diren marşını hep birlikte söylerken neler hissediyorsunuz? Yani ben ilk defa bu maçtan sonra böyle bir marşın olduğunu açıkçası öğrendim ve bilmiyordum yani yalan yok. Orada hani yavaş yavaş ne yapacağımızı ne olacağını görerek ve zamanla bunu öğrenerek maçtan sonra inşallah hep beraber taraflarımızla. Bunu ezberlemek gerekiyor çünkü bunu çok yaşayacağız bu sene. İnşallah. i̇nşallah. <gülüyor> Ezberleriz ya. İnşallah. Kerem abi sen? Ben de yani geçen sene burada olduğum için artık ezberledik biliyoruz. Tecrübeyle. Bir de geçen <gülüyor> sene içeride biz gerçekten çok iyiydik yani. Bütün maçlarımızı hemen hemen kazandık. Bir muhalifiyetimiz var onun dışında hep galip geldik. İçeride sağ baskımız, taraftarımızın desteği, o enerjiyi Çok güzel bir Sinerji yakaladık geçen sene. İnşallah bu sene de Aynı enerjiyi, sinerjiyi yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Maç sonunda taraftarımıza sevinmek, o marşı söylemek İnşallah bu sene her maçtan sonra onları söyleyeceğiz ya hep birlikte. Hatta 3 ay geçti, tatil dönemi falan İçeride maçımızı kazandık bu hafta Çok özlemişiz yani taraftarımıza sevinmeyi. İnşallah daha fazla kalabalık bir taraftarımızla daha güzel, daha çok böyle ses çıka çıka söyleyeceğiz. İnşallah. Sıradaki tamam. sorumuza geçelim. Bu arada e, Mansur abiyle bir iddiam vardı benim bu yayınla alakalı. Ben e, buradan ona sesleneceğim. Eğer ki e, bittiğinde, yayın bittiğinde ona cevabımı ileteceğim. Onunla iddiamız vardı. Buradan şimdiden söyleyin de sonradan sıkıntı yaşamayalım onunla. <gülüyor> Yani şey, ya şimdi şöyle e, bir soru soracaktı o bana, bilmiyorum o soru var mı burada muhtemelen vardır. Ben He. de dedim ki ona ben o soruyu bileceğim senin sord senin sorduğunu bileceğim dedim. He. Ama yayın sonunda söyleyeceğim ona. Mansur abi demişken onun ismi geç bu soruda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mansur Çalar'ın geçen programda takımın en cimrisi sorusuna Kerem Çağatay demişti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani en cimrisi değil demişti, tutumlu demişti. Yani Mansur abiye buradan söylemek istiyorum. Mansur abiyle geçen seneden <gülüyor> beri yan yana oynuyoruz biz. Ama hiç dışarıda nedense bir sosyal iletişime geçemedik. Çünkü Mansur abi evli, buradan yengeye de selamlar. <gülüyor> hani Mansur abi benimle dışarı çıkamadığı için bilmiyor benimle Dışarıdaki arkadaşlarımla nasıl paralar harcadığımızı diyeyim ya da benim şey ismarladıklarım falan. Ben şahidim. Ee, yani <gülüyor> Tayip geldiğinden beri birlikte çıkıyoruz. Tayip arkadaş şahit. Öyle bir şey yok. O bu biraz kinayeli bir cevap vermiş. Ben de buradan tekrar yengemize, ablamıza çok selamlar. <gülüyor> Senin tabi sence? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Yani onu Kerem'den açıldı ama Kerem yani çıktığımızda benim gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yok. Bilmiyorum yani. Hı hı. Belki Mansur abiyle oturmadığı için öyledir. Teşekkürler. Ben de şey, e, Ben takımda henüz öyle birini görmedim yani öyle biriyle karşılaşmak. Ahmet hocamız sağ olsun bize çok ceza kesiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> öyle cimrilik bir durumumuz kalmıyor. <gülüyor> Onu üç olsun, dışarıda olsun her türlü ceza kesmeyi seviyor. O yüzden genelde bütün takım olsun, yardımlaşma konuları olsun bunlar burada söylenmez. Herkes elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor birbirimize. Sıradaki sorumuza geçelim. Kerem Çatay, yeni sezonda MedSport'ta kalmanı en çok etkileyen sebep nedir? Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> vallahi gerçekten geçen sene burada çok iyi bir aile ortamımız oldu bizim, ee, özellikle sezon sonuna doğru çok iyi bir çıkışımız oldu. Ee, Taraftarımızda bütünleşmemiz çok iyi oldu, çok güzel bir aile ortamımız oldu, yönetimiz, başkanımız. <gülüyor> o soruyu cevap ben vereyim. Hangi soruyor hocam. E İstemezsem kalmazdın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Doğru. gülüyor> <gülüyor> hocam dedi sarkıdır. <gülüyor> Konuk, yani. hocam mıydı? Konuk hoca girdi, bir Yoksa... reklamlar dedi, gitti. <gülüyor> yani burada gerçekten çok iyi aile ortamımız var. Başkanımızdan yöneticimize, burada çalışan personelimiz, bir takım için arkadaşlığımız, hocalarımız tesiste kalıyorlar yani arkadaş gibiler bizimle. O yüzden e, ayrıyeten bu kadar ben büyük bir cami olduğunu gerçekten bilmiyordum yani buraya geldikten sonra anladım. Türkiye'nin her yerinde amelispor sevgisi çok fazla sadece bu şehirde değil, sadece bu stadı doldurmuyorlar yani. Bizim tır, bu, bu arada deplasman yasaklarımız var, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bir an önce kalkmasını istiyoruz. Ya böyle bir saçmalık yok sadece amelispor'a özel bir yasak bu. Biz taraftarımız da her gittiğimiz deplasmanda da aynı sevinçleri yaşamak, üzüntüleri de yaşamak istiyoruz yani. Buradan onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin her yerinde Amet Spor sevgisi... Üzüntü yaşamayalım. Yaşamayalım, şey tabii olabilir. de Yaşam. futbol bu yani. Üzüleceksek de birlikte üzelim. Yalnız tribünlere karşı üzülmeyelim yani. O yüzden Amet Spor sevgisi çok başka. Ben Aydınlıyım. Aydın'da hiç tanımadığım insanlar beni tanıyor, benden formalar istiyorlar. Gerçekten burası çok büyük bir camia. Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. O zaman sıradaki soruya geçelim. Ha, bu soruya her ikinize. Avrupa'da hangi takımda oynamak isterdiniz? Tayyip abi senden hı. başlayalım. Benim küçüklükten beri bir süre gelen bir şeyim var. Ee, ben Milanda oynamak yani çünkü benim onlu yaşlarımda falan milan gerçekten çok o zamanlar müthiş işler vardı ve birkaç şey duymuştum Oral'ın hakkında. İşte her şeyin kalitesi olduğu için. Bir, Milan o zamandan beri süre gelen benim aklımda Milan var. Yani Milan'da oynamak isterim. Çok teşekkür ederiz. Kerem abi sen? Bence Avrupa'nın ve dünyanın en büyük takımı Real Madrid. Orada oynamak isterdim. Bence Barcelona ama Real Madrid'de. Yüktür. <gülüyor> Sıradaki soru. Arnavutköy maçında... Taraftarlarımızı nasıl buldunuz? Önce Tayyip Ağabey'e soralım. Ben, dediğim gibi beklemiyordum yani ilk başta maç başlama bir 10-15 dakika kala stat çok fazla böyle herhalde bir 5000-6000 vardı. Maç başladığı andan itibaren herhalde bir 15-20.000'i buldu. Ben, dediğim gibi bizim için gerçekten çok itici bir güç oldular ve rakip içinde tam tersine. Bize inanılmaz destek verdiler. Onların sayesinde ben kazandığımızı yani galip gelmemizle ondan da çok büyük payı var. Şimdi ben, ben tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi kazandıkça daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah. Kerem abiye soracağım da, Kerem abi önceki senelerden 30-40 binlere alıştığı için... Yani biz binleri gördüğümüz için. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ya taraflarımız az da olsa, çok da olsa her zaman elimden geldiğini fazlasınca desteklemeye çalışıyor. Bizim gücümüzün bittiği yerde onların enerjisiyle biz daha coşkulu oynuyoruz. O yüzden onların stada gelmeleri, desteklemeleri, desteklemeleri bizim için çok önemli. Bu maçta da ellerinden geldiğince desteklediler. Ama ben alışkınım 30'lara 40'lara. <gülüyor> o yüzden daha fazla bekliyoruz. İnşallah o 30'lara 40'ları 40 ben Bursa maçında göreceğimizi düşünüyorum. Bursa spor maçında. İnşallah. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu güzel bir soru. E, aşk mı, para mı? Önce Tayip abiye soralım. <gülüyor> yani ama doğru yapyalım ben. Şöyle yani. şimdi şu an için sorarsam bunu ben para derim. <gülüyor> şu an öyle çünkü evet. hani ben yani aşkla alakalı çok fazla bir şeyim yok şu anda. Para derim yani ben. Buradan duyurulur <gülüyor> mu? <gülüyor> <gülüyor> yok duyurulmaz. Şu an şu an için parayı. Yani. Tamamdır. Teşekkür ederiz Kerem abi. Yani Bence aşk Doğru seçersin. Için. Yok canım. <gülüyor> bence, <gülüyor> bence para ya. Çünkü para olmadan saadet de olmaz, aşk da olmaz. Aşk belli bir süre sonra bittiğini düşünüyorum ben. Hele şu ekonomik şartlarda, şu dönemde bence paranın önemi daha fazla. Para olunca aşk da olur, sevgi hepsi olur. Kesinlikle katılıyorum. O zaman buradan yönetime sesleniyoruz. <gülüyor> para. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yönetimimiz sesleniyor. ya elinden gelenin. Fazlasıyla yapıyorlar. O konuda Allah evet, var. Evet her şey yolunda şey olduğum okulmuyoruz yani. O konuda bir sıkıntımız yok çok şükür. Para evet. olmazsa her şey boş şu yani. <gülüyor> Yok be böyle. Bir yere diye. kadar. Yok be biraz aşk lazım para Aa, olmazsa. Aa sende var herhalde <gülüyor> şu şeyler. <gülüyor> He? Bir yere, bir yere kadar. Sıradaki sorumuza geçelim bence. Tamam görürler. Beşler misiniz? Yok abi ya. özel olarak gönderim. gönder. Gönder gönder. Buradan gönder. <gülüyor> Sıradaki sorumuza geçelim. Sahip abi Bu soru sana. Tayyip Kanarya futbol kariyerinde unutamadığın gol hangisi? Unutamadığım gol e, Bandırma Spor'da Bodrum Spor maçında pandemi dönemiydi. Pandemi geldi yani bizim son maçımız Bodrum Spor maçıydı. E, Bandırma Spor'da ben şampiyonluk golünü atmıştım yani o golü unutamıyorum. E, 1-0 kazanmıştım. O maç benim için önemli bir maçtı yani ve o gol benim için en değerli gol şu an diyebilirim. İnşallah kardeşim unutamadığın gollerden Birkaçını, Birkaçını da burada, da burada atar inşallah, inşallah inşallah. Sıradaki sorunuza geçelim. Bu soru ikinize de maçtan önce kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Başka mı sen Maçtan önce... Başkan bastı. Oooo <gülüyor> <gülüyor> gençler. <gülüyor> Baskın basalım. İnanet mi geldik? Hayırdır. Benim sorumu sordunuz mu? Sorumu sordunuz hayır mu? Hayır. Sorun var mı orada? Söylemediler bize bir şey. Görmedim bende. de. Size korku geçemezdik. Bence <gülüyor> <de> sorun. Biz <yüzüze gülüyor> sorun. Bu sorun. Başkanım bence soruyu biz siz sorun. De. Kerem 5'e 2'lerde niye hiç cezayı mü? Mansur'un söylediği şey doğru mu acaba? <gülüyor> başkanım. Ne söyledi? Soru, sorunun, sorunun içinde cevap var. Mansur dedi ya takımın en cimrisi Kerem. He yok onu ben katılmıyorum ona. konuştuk biz. İyi ki geçmiyor. Biraz iyiyim sanki yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Soruyu tekrardan sorayım Soru o zaman. unuttuk. Başkan gelince biraz <gülüyor> <yor>. <gülüyor> Maçtan önce kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Vallahi maçtan önce... Müzik açıyoruz ya biz soyunma odasında. Kerem abinin büyük bir ses sistemi var. Onu soyunma odasına getiriyor son ses. Aynen. Herkesi de motive ediyor çok şükür. Hangi getiriyoruz ya genelde? Daha motive biraz. edeceğin, orada Motif hareket hareket edeceğin şey. hareketli, <gülüyor> hareketli. hareketli. biraz rap böyle Hı -hı. tarzında biraz daha sert. Böyle müzik dinleyip konsantre oluyoruz ya, onun dışında öyle bir totemim falan yok. Sadece müzik dinleyip hep birlikte konsantre oluyoruz soyun mozasında. Saik abi sen? Yani benim de öyle bir şeyim yok da bir ee, kardeşim dostum var benim. Her maçtan önce onunla konuşuruz yani. Ee, bir de ekstradan dua yani. Öyle ya aynen ortam. dua yani ailemizden, yani enişimizden, dostumuzdan dua. Yani. Teşekkür ederiz. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Sayıf abi bu, sana, bu soru sana. Sayıp kanarya kayseriler sıkı pazarlık yaparlarlar. <gülüyor> <Doğru>. Transfer <gülüyor> sürecinde sen de başkan ile sıkı pazarlık yaptın mı? Hadi bakalım Sayıf. Yani şöyle, ee, bir ee, bir para transfer <gülüyor> sürecinde ben çok zorlamadım kulübü, öyle söyleyeyim. Yani. E, dediğim gibi istenmek çok önemliydi benim için. E, ama tabii ki bir pazarlık dönemi oluyor, pazarlık süreci oluyor ve erken görüştük biz yani çok erken görüştük. Sezon bitti, biz Play of Yarı finali oynadık. İki gün sonra ben Faruk abiyle görüştüm, Faruk abi aramıştım. Bir bir hafta 10 gün içinde yani. çok fazla da uzamadı. Çok sıkı pazarlık da olmadı yani. Ama güzeldi. Pazarlık iyidir ya. Pazarlık sürmelidir. Ortaya da buldunuz o zaman. Bulundu ortaya. İyi. Ben gene bir su içelim. Soruların yarısına geldik. Evet, Kayseri'de gerçekten öyle mi? Evet. Var var birer. Var, var. var. Ama Karadeniz'inde yok da Kayseri'lerde var. Çok yani nasıl diyeyim? Böyle şey yapıyorlar. Atıyorum, değeri o, değeri 2 lira diyelim, o değer mesela ya bunu 1.9 olsun atıyorum, 1.900 olsun olsun e, ya. olsun yani sünnetten ya olsun ya, Gibi, evet var yani o geliyor, kendinden geliyor herhalde. Bardağa indir, bardağı indir. <gülüyor> oğlum bardağa indir bir bardağa. <gülüyor> Sıradaki soruya geçelim o zaman. Bu arada bize Kral da teşekkür ederiz bize. <gülüyor> İnşallah. Takımda bir lakabınız var mı? Varsa nedir? Bu her ikimize. Kerem abi senden başlayalım. Evet. Benim var. Geçen sene üstün abi sağ olsun koydu. Öyle de kaldı üstüme yapıştı. Bana çok krem diyordu o. Sonra çoko krem çok uzun olduğu için çoko diye kaldı. Sağın içinde Kerem demezler bana çoko derler yani sürekli. Lakabım çoko olarak kaldı burada. Tayyip <gülüyor> abi senin? Ya benim Değişik Tayyip ismi çok fazla kullanılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> burada, <gülüyor> burada özellikle. <gülüyor> yani, Akımda kullanılmıyor. Ee, i̇şte Tayo diyen var, Kanarya diyen var. Özellikle Kuş taraf, diyen var. Taraftarlardan Kanarya çok kullanılıyor. O zaman Buradan taraftarlarımıza söyleyeyim ve güzel bir lakap bulabilirlerse... Bulurlarsa tamam, ben kabul ediyorum. Yorumlara falan, yorumlara, yorumlara falan güzel bir lakap buluyoruz diye. Aynen. Yorumları alalım. Bunu yayınlama, biz de keselim. <gülüyor> Bunları yayınlama, tamam mı? Başımıza bela açıyoruz. <gülüyor> İyiliyesi geçeyim soruya. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Ben şimdi hemen şey yapayım. Sıradaki soruya geçelim o zaman. Ee, güzel bir soru. Tayip Kanal... Pardon. <gülüyor> Başkasını <gülüyor> çekti. <nereden> <gülüyor> Olsun. Soru da ekler, <gülüyor> Sıradaki soruya geçelim o zaman. Bu soru ikiniz için. Eğer futbolcu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Saip abi senle başlayalım ve bence esnaf ya da ticaretle uğraşırdım <gülüyor> Yok çok ben de öyle esnaf şeyi çok fazla yok. Babam esnaf ee, ama yani ben de çok fazla. 7 yaşından beri ben sporla uğraştığım için e, futbolcu olmasaydım da yine ben sporun içinde olurdum diye düşünüyorum. Farkında. Farklı bir dal olabilir ee, ya da atıyorum işte beden eğitimi ile alakalı bir. Dal olabilir. Sporla uğraşırdım yani kesin. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Kerem abi sen? Ben de aynı şekilde ya. Sporun içinde kalırdım ya. Sporun dışında yazın falan da farklı şeyler de yapıyorum ben. Basket, volev olsun, her şeyler de yapıyorum. Ben de herhalde büyük ihtimal beden eğitim, öğretmenliği, antrenörlük o tarz bir şey yaparım. O zaman sıradaki soruya geçelim. Tayyip, Kanarya'nın bu sene gol ve asist hedefi nedir? Güzel soru. Hadi evet. bakalım. Normalde? Bence, normalde şimdi bak ben sana ne onun e, altına düşmemen lazım bence. Söyle. Sen söyle önce. 20. Aha. Bence. ben normalde Takım şampiyonluğu bence. oynuyor bence Tayip Kanarya bence bir takımı şampiyon 20 yapar. 20 iyidir 20. Şimdi normalde ben Ben evet. söylüyorum. Evet. Sayı söylemiyorum 20 ama 20 değil 21 abi plakayı yakalaman lazım. Daha iyi abi. 21 bence. Şöyle söyleyelim. Ee, o zaman ilk Hedefimiz takımın şampiyonluğu olsun. Kimin Şan. ne attığı, kimin ne asist yaptığı önemli değil. Ama ağzınızdan da bal damlıyor. 20'ler, 25'ler inşallah bulur. inşallah hedefimiz evet. ee, Hedefimizi o şekilde koyalım. Ama ilk hedefimiz şampiyonluk olsun. Dediğim gibi sonrasında inşallah 20 bulursak çok güzel olur. İyi o zaman Peki Kayseri Kampı'nda İlan Parlak'la bir fotoğrafınız var. Evet. Ee, orada bir daha girdiniz. O evet. 15 gol altı atarsan tatile Doğru. Evet. İddiayı ona... benim her her türlü benim işime gelecek. Evet. Hem o iddiayı kazanacağım, hem de benim işime gelecek. Yani ben isterim ki burada 26 atayım, 30 atayım. O iddia da evet iyi gözüne çatmış. Evet. <gülüyor> İnşallah e, hem o iddiayı kazandırırım. Bu arada Ilan da buradan selam olsun. Benim için çok değerli, çok kıymetli bir insan. Allah razı olsun bize hayatı gösteri diyebilirim yani. İnşallah o iddiayı kazanacağım. O zaman soruyu değiştireyim, Kerem abiye sorayım. Gol ve asist toplama sezon sonu ne olur? Valla toplama. <gülüyor> gol ve asist toplama. Kerem mücadele etsin, boşver gol atmasın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mücadele etsin. Altın var oynuyorum. Bence Kerem abi sezon sonu... Ne diyorsun? 2, 7 as 8 asist, 2 tane de gol sığdırır. ya 4-5 gol bulursak iyi orta sahalar için, benim oynadığım mevki için... İnşallah o gol sayısına ulaşırız. Bir o kadar da asist yaparsam iyi olur yani. Arnavutköy maçında kaçırdığın gol. Nazar Boncu olsun <gülüyor> o zaman. Arnavutköy maçında evet biraz... Beşi bulur ama ya. Gol. Şey. Asiste bir şey demiyorum da. Yani bu abicam Beşim beni beşi biraz beşi daha olur. ileri salarsa <gülüyor> belki beşi bulur. Ahmet Hoca'ya duyulur <gülüyor> <gülüyor> <boşaltmadıyor bana> <gülüyor> evet. o Cemile zaman. Genelde boşaltma diyor bana oraları. O zaman sıradaki soruya geçelim. Sahip abi bu soru sana... Tahip Kanarya'nın kariyerindeki en zorlandığı defans oyuncusu kim? Yoktur ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel soru. Yani isim söylemeyeceğim. Çünkü ikincilikde gerçekten iyi oyuncular var. İyi defans oyuncular var ama söylemeyeceğim ya. Yani çünkü öyle şunda çok zorlandım diyeceğim bir oyuncu yok. Ama illa bir isim söylemem gerekiyorsa beğendiğim, beraber oynadığım, karşılıklı oynadığım da bir oyuncu söyleyebilirim. Oluraktan. Merak polder bu sporduz Sıradaki soruya geçelim o zaman. Pardon. O soruyu buldu. O soruyu buldu. İstemeden o soruyu buldu, pardon diyebilirim. Devam. O zaman sıradaki soruya geçelim. Bu soru her ikinize. Bu sezon en çok hangi Ahmet Spor formanızı beğendiniz? Bende mi cevap attı? Ben söyleyeyim. İkinize. Terim abi senden başlayalım. Valla ben siyah formayı çok beğendim bu sene. Onun dışında yeşil formamız da zaten klasik, içeride hep giydiğimiz forma. O zaten vazgeçilmez ama onun dışında siyah formayı aşırı beğendim bu sene. Yani bence abi. de siyah forma gerçekten bir fark yaratmış yani ama bence formanın dördü ve dördü de güzellemiyor. Ben dördüm de beğendim, yalan yok. Ama siyah bir adım önde diyebiliriz. Yani. İyi o zaman. Ben hangisi güzellemeyim? Ay bence, e, e, yeşil bence en iyisi abi ya. En iyisi çubuklu. İnşallah buradan Kerem abi... Kerem abi. <gülüyor> oğlum dayı <gülüyor> huzur ver. Ben Çok huzur ver. Ben son hazırlık maçında... Aynen evet. Ahmet Hoca hasta, yani hasta şey... oldum. Alacaktım formayı. Ben ama formayı alırsam yani, vermem. Yani. Oğlum biliyorsun. <gülüyor> Ahmet Hoca söylemişti. Oynadığımız son hazırlık maçında. Az bir şey kötü oynadım. O yüzden Kerem abiye formayı kaptırdım ama en kısa zamanda tekrar... Ya forma sendeydi. Yani. Üstünden kendin çıkardın, bana verdin. Tamam abi de. Ben de gelecek artık... şans, gelecek herkese. <gülüyor> <yani>. En fazla <gülüyor> bir 5-6 hafta Kerem abi böyle getirir Ondan sonra... He. İnşallah İnşallah evet. İnşallah kardeşim. İnşallah diyelim. Ahmet <gülüyor> Hoca'ya selamlar bunlar. 5-6 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <altı> hafta diyor. 5-6 <gülüyor> hafta. Böyle gitsin, sonra kötü oynasın, ben oynayayım. Ona geldi olay. Yok Bana abi ya, öyle bir şey değil Ona geldi olay, Bana Yok abi abim diyeceksin sonuna kadar iyi oynasın, bize de şans geldi. Hayır, şey, zaten öyle abi. Ben Kerem abi her maç öncesinde gidiyorum yanına eni oynaması için motive ediyorum. Doğru mu? Doğru kardeşim. Yus, kamerayı açıp baktığın saatte olmayan, buradan gitmiş. Bence sıradaki soruya geçelim o zaman. Geçelim. Tamam. Yunus, sahada bu kadar sıkıştırmıyorsun lan beni. Tahip <gülüyor> <gülüyor> Kanarya, Diyarbakır'a ilk geldiğinde neler hissetti? Ben ee, daha önce depresmana geldiğim kadarıyla yani biliyorum Diyarbakır'ı. Ama çok güzel bir şehir olduğunu duyuyordum. Daha önce oynayan arkadaşlarımdan, buradaki ahbaplarımdan. Diyarbakır gerçekten çok güzel bir şehir ve biz burada eğer başarı sağlarsak tadından yenmez olaylarını ben çok duydum yani. Yani hislerim şu şekilde ben dediğim gibi buraya istenerek geldim bu benim için çok büyük bir histı ve burada olmaktan mutluyum yani Diyarbakır güzel bir şehir kılmıyoruz istediğimiz her şey var her olanak var o yönden güzel yani inşallah daha da güzelleştireceğiz inşallah Kerem abi, sence ya ben zaten geçen sene de buradaydım. Hatta ilk sorularda da cevapladım bunu. Çok güzel bir şehir. Hiç dışarıdan lanse edildiği gibi, medyanın ilihans ettiği gibi bir şehir değil burası. Gayet modern, yaşam standardı çok yüksek, insan kalitesi çok yüksek, insanlar çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Yani dışarı çıktığın zaman sosyal hayat çok güzel. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Çok seviyorum bu şehri yani. Dediğim gibi ailem de geldi gezdiler. Onlar da bayıldılar buraya. De yemekleri çok güzel. <gülüyor> Efsane. Efsane yemekler harika. Buradan aşçımız da çok iyi yapıyor. Onun dışında zaten ciğere meşhur. Ciğerin hastasıyız. Lahmacun da ekstradan çok seviyoruz. Daha ne olsun yani? Evet. Ben ufak bir olayımı anlatayım. 17 yaşındayken Kayseri Spor altyapısında oynuyordum. Hayfi bence bunu ilk defa duyuyor. 17 yaşındayken, 17 yaşındayken okula falan da gidiyordum o zaman Kayseri'de. Kayseri'deki öğrenciler hep bana şunu söylüyordu. Diyarbakır nasıl mesela? Hep onlara ben de geri... Mesela siz nasıl biliyorsunuz diye geri iletiyordum. Onlar da bana küçük bir yer böyle, küçük evler... İşte gelişmemiş yer olarak söylüyorlar. Ama bence dışarıdaki insan Diyarbakır'ı hiç görmemiş olan insanlara söylüyorum bunu. Bence bir gelip görsünler, ön yargılarını kırsınlar. Hem misafirperver olarak çok güzel bir şehir. Hem insanları çok güzel, hem yemekleri, tarihi yerleri çok güzel. Bu arada Kayseri'nin yemeklerinde es geçmeyelim lütfen. Kayseri mutfağımız da inanılmaz güzeldir. Sen, ben de kendi memleketini söyle. Diyarbakır'a ben Kayseri'ye. Benim Aydın'ın yemekleri de güzeldir. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <Bekir> <gülüyor> ayrıcayla i̇şte gülme birlikleriyle anlaşsız. <gülüyor> şimdi ben geldiğimde Faruk abi pastırmayı biraz fazla tüketiyor. Benden istedi. Getirdim çok beğendi. İkinci siparişi verdi şimdi. Buradan çok sevdi yani. İnşallah size de getirelim. Kayseri yemekleri de güzel ama Diyarbakır bence. Diyarbakır farklı. Ya, o aynen, farklı. Bir yemek. farklı yöre yani. yemek kültürleri farklı, o yöre hmm. farklı, orası farklı ama gerçekten her şey On numara. O zaman sıradaki soruya geçelim. Geçelim. Sahip Kanarya, tesis içi ve takımdaki arkadaşlık ortamını nasıl görüyorsun bu sene ilk sene? Ya ben geldiğimden beri hiçbir yabancılık çekmedim. Yönetim ve hoca faktörümüz var. Gerçekten yani yönetimdeki abilerimiz, başkanlarımız hepsine Allah razı olsun bizi buralara kadar getirip ve hiçbir eksiğimizi bırakmadılar yani. Hoca faktörümüz de çok büyük, hoca gerçekten bizim bir aile olmamız aile ortamı kurmamızı sağladı. Ve takımın içindeki büyüklerimiz, abilerimiz, sizler de dahil inanılmaz bir aile ortamımız oldu. Ve ben böyle ortamı daha önce nadir bulmuşumdur, nadir görmüştüm Yani her takımda herkes kendi kafasına göre takılır. Kimisi işte odasından çıkmaz, kimisi işte sürekli dışarıdadır. Kimisi sadece çalışmaya odaklıdır. Ama burada her türden var ve herkes bir arada. Yani ben şimdi oturup Kerem'le... İstediğimi yapabilirim, öbürüyle yapabilirim. Yani herkes birbiriyle şu anda bağlantılı ve aramızda herhangi bir kötülük, herhangi bir kötü düşünen bir insan olduğunu ben düşünmüyorum. Ve bu maça da yansıdığını düşünüyorum bu hafta. Bu geri dönüşü yapmak gerçekten zordu. Bu aile ortamı, bu birlik, beraberlik bize maçı kazandırdığını düşünüyorum ben. İnşallah bu şekilde devam eder. Her şey olumlu yani. İnşallah bu kenetlenme bozulmazsa, sizler de ayrıymışsınız ama şampiyonlukta Bozulmaz. gelir böyle. İnşallah, inşallah. inşallah. Yani. Hedefimiz Hedefimiz o. İnşallah. Kerem abi sence? Ya ben zaten ikinci senem burada. Memnun olduğum için zaten buradayım. <gülüyor> çok şükür. Yani Tayyip söyledi her şeyi. Ben de bir önceki konuşmalarımda söyledim. Her şey ortamız çok güzel. Çok güzel bir aile ortamımız var. Böyle ortamlar kolay yakalanmıyor. O yüzden bunu yakaladığımız için bir de taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman bence bu sene başarı kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum ben inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Buradaki soruya geçelim o zaman. Kerem abi soru sana. Kerem Çağatay taraftarın sizde olumsuz etki verdiği anlar oluyor mu? Varsa nelerdir? Vallahi olumsuz hiçbir şeylerini görmedim ben ya. Burada geriye düştüğümüz zaman da bu haftada, geçen sene de çok yaşandı. Geriye düştüğümüzde de maçın son düdüğüne kadar her zaman bize hep destek oldular. Hiçbir şekilde rahatsız olacağım bir durum olmadı yani. Onlar bizi destek desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlardı zaten. Yani tek şeyim Olumsuz şey olarak şey söyleyebilirim. Çok forma istiyorsunuz. <gülüyor> çok Siyek forma istiyorlar. Tek <gülüyor> sıkıntı onun dışında her şey çok iyi. Taraftar çok olunca sana öyle geliyor. Çok istiyorlar bilmeyi. Taraftar çok normal. Yok, ya sadece <gülüyor> burası değil ya. Aydın'a gidiyorum ben. Aydın'da da istiyorlar. Her yerde istiyorlar yani. Sadece burası da değil. O kadar çok seviliyor ki. Ahmet spor forması çok, onlar için çok değerli. Anlayabiliyorum. Ama bizim de forma sayımız kısıtlı yani onlar da bizi anlasınlar. Geçen sene kaç tane forma dağıttısin dikelema aşağı yukarı bence. 15 falan dağıttım herhalde ya. Az. Yani 15 dağıttım. <gülüyor> Az. Tamam. Tayibe yüklenir. <gülüyor> <gülüyor> Tayibe yüklenir. Önce tamam. forma alınsın. Formayı alsın herkes formayla gelsin. Biz de elimizden geldiğince zaten veririz yani. Cevap verebilir mi ben de? Ee, Saraftar bu maçta 1-0 geriye düştüğümüz için... ravakmayın bakmayın ama biraz sesimiz düştü bence. Desteğimiz azaldı. Ee, ama direnmektir. Geriye düştüğümüz halde de desteklememiz lazım. 2-1 kazandık maçı. Bunu da gördük. İnşallah daha güzel olacak. O zaman yeni soruya geçelim. <gülüyor> Sıradaki sorumuz. Soru aklındaydı. Soru çıkmış. Takımın en komiği, eğlencesi kim? Bu soru her ikinize. Tahip yeni geldi ya, Tahip söylesin. Ben yani şu anda isim vereceksem bence Ömer Bozan. Çünkü her anlamda, herkesle, her an yani bir bomba yapabiliyor. <gülüyor> Sallamalı, çok iyi. <gülüyor> İnanılmaz sallıyor ve yani gerçekten güldürüyor. Bence bu sorunun cevabı Ömer Bozan. Selam abi, sence? Bence de Ömer abi. Ömer abi benimle de uğraşmayı çok sever. <gülüyor> Bayağı takılır bana ama çok komik. Ömer abi dışında bir de Ercan çok komik. Evet. Ercan, Ercan komik. Biliyorum. Ercan da çok doğal bir komik. Ömer evet. abi çok zeki espriler, çok aralara <gülüyor> çok iyi salar böyle futboldaki gibi. Ercan, <gülüyor> Ama abi Ercan demek. doğal komik yani. Ne demek istiyorsun? Zeki, Ömer abi, Ercan? Ee, ya <gülüyor> ne demek istiyorsun? yere çekmeyelim, doğal komik. <gülüyor> <gülüyor> Ercan, taraftarlarımızdan gelen sorular bitti. Birbirinize sormak istediğiniz sorular var mı peki? Vallahi ben taip geçen sene bize ilk maç Uşak'la burada bir 30'dan falan iyi sıktı yani bize <gülüyor> <gülüyor> güzel bir gol attı. Hani bu sene de bu takıma geldi. İnşallah aynı Firik'lik gollerini buradan da bekliyoruz yani. Sen ne düşünüyorsun? Geçen sene gol attığın takıma geldin falan. Büyük ihtimal attığın en güzel goldür taip. Evet. Yani. <gülüyor> Bu zamana kadarki attığım en güzel goldu. Mesafe çok yani 30-35 metre vardı. Kaleci de beklemiyordu herhalde yani. <gülüyor> tamam itevaz. İnandım ama orada. Hayır inandım gerçekten yani uzak mesafe. Takım arkadaşım hatta bana dedi ki vurucan mı falan şaşırıp dedim vurucam. Hiçbir gol oldu evet. Sadece kaleci değil kimse beklemiyordu bence. Doğru kimse beklemiyordu ama gerçekten çok güzel gol oldu. Yani bu zamana kadarki atmış olduğum en güzel ve gerçekten gurur verici bir şey benim için. Burada da bekliyoruz kardeşim. İnşallah. Burada da bekliyoruz. İnşallah. Olsunlar i̇nşallah. Bir olursa. İnşallah olmayacak. Ee, sorularımız bitti. Cevapları elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Hatamız olduysa affolsun. Ee, teşekkür ederiz ikisine de. Biz teşekkür ederiz. Rica Ahmet Spor'a abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Eğlenceler devam edecek. Eğlenceler abone devam olun. edecek. Takipte kalın. Teşekkür ederiz. Maçlara bekliyoruz. E, maçlara bekliyoruz. Taraftarımızı maçlara bekliyoruz. Tadı dolduralım. İnşallah sezon sonuna hep birlikte şampiyon olacağız. İnşallah. Ahmet Spor taraftarıyla güzel.